Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen Burcu oğlak olanlar Mart 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz Sevgili oğlaklar Mart ayı sizin için eğlenceli keyifli sosyalleşebileceğiniz bir ay ve özellikle duygusal konular seyahatler ee, bireysel anlamda düşüncelerinizi hayata geçirmek için alacağınız inisiyatifler öne çıkıyor şimdi bu ay hemen tabi yeni aile başlayacak 2 Mart'ta Balık burcunun 12 derecesinde Jüpiter'le birleşen bir yeni ay var ve bu yeni ay sizin 3. evinizde doğacak. bu hayata iyimser bir bakış Geniş düşünceler, vizyonlar anlamına geliyor. Üstelik ayın ortalarından itibaren Merkürün de artık onundan itibaren balık burcunda olması, yani düşün daha yaratıcı düşünceler, daha sezgilerinizin güçlenmesi anlamına gelecek. İlhamlar alabileceğiniz, üretebileceğiniz bir ay aslında. Burada sanatta da ilgilenebilirsiniz veya işte eğitim konularında. Ufkunuzu geliştirecek değişik ilginç bilgiler, eğitimler alabilirsiniz. Spiritüel konular olabilir bunlar. Okuyup araştırabilirsiniz. Sanatla ilgili konularda çalışmalar yapabilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 12 derece ve yakınlarında Güneş burcunuz, yükselen burcunuz ya da kişisel gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu yeni ayın size tesirleri çok daha güçlü olacaktır. 4 5 6 Mart Güneş Jüpiter kavuşumu oldukça şanslı ve kısmetli bir enerji size de iyimser bir bakış açısı getirebilir. Yakınlarınızdaki kişilerden destekler, yardımlar alabilirsiniz. Kardeşlerinizle ilişkileriniz güçlenebilir. Komşularla mesela şanslı etkileşimler olabilir. Belki de bu dönemde güzel, iyi insanlarla tanışacaksınız. Çevrenizde yeni kişiler oluşacak. Özellikle Merkür'ün de artık ayın onundan sonra balık burcuna geçişi, Jüpiter'le birleşimi, Neptün'le birleşimi daha idealist bir bakış açısı, daha duygusal, daha hassas empatik bir bakış açısı getiriyor e, bu dönemde çevrenizle de işte ilişkilerde böyle daha yapıcı olabilirsiniz Örneğin kardeşlerinizle komşularınızla bir sorununuz varsa e, anlayış empati fedakarlık affetme yardımlaşma gibi temalar öne çıkıyor ve bunlar hani çözüm odaklı da olabilir tabii ki ve e, ayın ilk günleri burcunuzda Mars Venüs kavuşumu var ve pilot da zaten burcunuzda 3 Mart, 4 Mart, 5 Mart, 6 Mart'a kadar olan süreç biraz sizi çok hırslı ve tutkulu yapıyor. Hani bu dönem hani iş konularında olabilir, ilişkilerinizle ilgili olabilir, her alanda aslında e, isteklerinizde, arzularınızda çok kararlısınız, çok hırslısınız. Tabii ki son derece otoriter ve karizmatik de bir enerjiniz var. O nedenle etrafınızda da son derece sözü geçen hani başkalarının da Başkaları üzerinde de yaptırım gücü olan bir e, yönünüz olabilir. E, burada kararlılıkla işte e, belki e, hayatınızda bazı adımlar atacaksınız. İmajınızda ve fiziksel görünümünüzde de bazı değişimler söz konusu olabilir. E, tutkulu ve hırslı olduğunuz için e, yani kendinizi gerçekleştirmek adına ya da hayatınızda ne istiyorsanız işte o isteklerinizi gerçekleştirmek adına çok biraz acımasız ve sert olabileceğiniz de bir dönem. Lütfen ayın özellikle o ilk günlerinde 3, 4, 5, 6 Mart gibi bu anlamda bu enerjileri iyi kontrol edin. Eklemler, kemikler, kaslarda bazı ağrılar olabilir, diş problemleri olabilir. Yani kronik sorunların e, dizlerde problemler, işte kas ağrıları gibi. Hani bu tarz problemlerin de kendini hissettirebileceği zamanlar. Ayın altısından sonra Venüs ve Mars artık burcunuzdan ayrılıyor. Kova burcuna geçecek ve para evinize geçecek. Yani burada artık biraz hani kişisel mücadeleleriniz, istekleriniz, arzularınız kendinizi maddi anlamda güvene almak, işte değer Oluşturmak, para kazanmak gibi konularda daha fazla çaba içerisine de girebilirsiniz. Ve ayın 18'inde 27 derece Başak Burcu'nda dolunay meydana gelecek. Bu dolunay dokuzuncu evinizde meydana geliyor. Plüto'dan, yani burcunuzdaki Plüto'dan bir üçgen açı alan bir dolunay. Yani çok ilginç ve güçlü bir dolunay aslında. Bir yandan işte Balık Burcundaki Neptünün üçüncü evinizdeki etkisi var. Idealleriniz, hayalleriniz, hayata bakışınız, neye inanıyorsunuz ya da hangi konularda inançlarınız doğrultusunda verdiğiniz kararları hayata geçirmek için çok güçlü bir dolunay bu. Hedeflerinize odaklandığınız ama sonuca da odaklandığınız bir dönem. Hani hukuksal bir başarı getirebilir size. Hani hukuksal mücadeleleriniz varsa ya da eğitim hayatınızda bir başarı getirebilir. Bir karar verme süreci de olabilir. Uluslararası konular, yurt dışı konularında da çok aktif etkiler var. Mesela yurt dışına gitmek isteyen, Okumak isteyen, çalışmak isteyen, iş kurmak isteyen, yerleşmek isteyen veya seyahat etmek isteyen oğlaklar için bu dolunay çok yapıcı ve dönüştürücü bir dolunay. Hani hedeflere ulaşmak açısından. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 27 derece ve yakınlarındaysa sizin için çok başarılı, çok destekleyici, çok yılın en güçlü dolunaylarından biri olduğunu söyleyebilirim inançlarınız düşünceleriniz neyse hayattan beklentileriniz neyse vizyonunuzu geniş tutun Çünkü hedeflerinize odaklandığınızda gerçekten onlara ulaşabileceğiniz kavuşabileceğiniz bir dolunay döngüsü bu Evet ayın son günlerinde bu dolunay tesirleri devam edecek 22 23 24 Mart gibi Mars Uranüs karesi para alanımızı biraz stres altına sokabilir. İşte ani harcamalar olabilir, beklenmedik durumlar olabilir. Veya hani piyasalarda oluşabilecek stresler nedeniyle etkilenmeler olabilir az veya çok. Buna dikkat etmek gerekiyor. Ayın 28'i, 29'u gibi ayın son günlerinde ise Venüs Satürn kavuşumu para alanınızda daha istikrarlı bir tutum getiriyor. Biraz tabii ki bütçenize kontrol etmeniz gerektiğinin işaretçisi ama Satürn burada Anne yani burada uzun vadeli yapılandırmalar, istikrarlı tutumlar veya uzun vadeli kazançlar, gelirler anlamında da size daha ciddi bir bakış açısı getirebilir. E, maddi kaynaklarınızı düzenleme imkanı getirebilir sevgili oğlaklar. Sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor.